Jerry's yemek Yemek a gibi with Evet, bugün yani şef master chef olmak istiyoruz yani. Alıyor musunuz? JKME. Evet. ne demek burada YKME. Okay, YK YKME. Yörük Yeruk kızının mutfağı. Ha, nasıl yani? Devaza. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> okay. Evet, Edeki mali pide nasıl? Pide nasıl, nasıl pide, pide, pide Nasıl pişirilir? yapılır? Nasıl yapılır? <gülüyor> Hamur için yani geç, geç, nasıl ya yapalım? Yani anladınız mı? Evet. evet. Bizi bizim gibi, bizi gibi, bizim gibi heylendiseniz, yeno. You know. yani Heyjanlis sen Anladınız anladınız. Abone ol, videoyu paylaş. Bizi İstagram... Bu Türkçe ya. No, Şansürat'ın Türkçe. <gülüyor> Yok, <gülüyor> evet. Şan Türkçe. Şan Türkçe, evet. Öğrenmek istiyorsunuz. İstiyorsanız bana yaz. Ama öğrenmeniz lazım, bedava değil. Also... <gülüyor> uh, evet, videoyu paylaş. As arkadaşlarıyla paylaş. Evet yani onlarda onlarda onlar pide ya nasip ya Pierre Laurent yani. çok çok çok çok çok. Hmm, Belki bir challenge şey yapabiliriz ya. Ha e this çok çok. challenge yapabiliriz. Hmm meydan okuma. Ama, evet, ama ben babuş Türk ben, yok, ya toplu arkadaşlarımız çok. Ben yok, siz yapacağız, siz Ben. Hayır, çabuk yapacağız. Çabuk yapacağız. Tamam, hadi, hadi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere taş fırında pişenleri aratmayan çok lezzetli ve bir o kadar da pratik pide tarifim var. Yorum. Öncelikle pide mizin hamurunu yoğurmakla başlıyoruz işe. Bunun için de bir <gülüyor> kaseye <gülüyor> üç bardağı unu koydum. Kaç bunun içinde bir kaseye üç su bardağı unu koydum. Üzerine bir tatlı kaşığı dolusu. O ne? Bu ne? Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Evet. Okay. Tatlı kaşığı işte. Ama ne demek bilmiyorum. Zaten gözlu kullanıyorsunlar. Tatlı mı? Ben. Yani değil Tamam. Ama keşke bir su, olsaydı ya. Hımm Ama yani karantin yani Komşumuz Çervilir hmm. misin? <gülüyor> hayır, hayır o, hadi, karar hadi, o, hadi, hadi. O, o kadar yakın değiliz yani annesi. Ah Kurumaya ilave ediyorum Onun üzerine Çok güzel bir fikir ama Fikri Fikri Fikri Fikri Fikri Fikri Devam edelim Bir çay kaşığı toz şeker ilave ediyorum Toz şeker Şeker Bunu Bir tatlı kaşığı da tuz Tuz şeker Tuz şeker like dusty sugar. tuz da koydum. E, tuz da koydum. Tuz tuz koy. Şeker tuz. Wow. ettim ve başlıyoruz. Bir su bardağı ılık yoğuracağız. Su. Yeter O neden bu kadar çok koyuyor? Ya sen şey yapma yapmamı biliyorsun ya Allah Allah neden neden tartışıyorsun kadınla? Sen hmm? ha <gülüyor> danım Hamur gibi. Hamur. Hamur Hamur çok iyi olacak böyle yumuşak bir hamur elde ettik. gibi, fufu gibi. Doğru. Fufu yapandığım gibi. Bir su bardağı su yeterli geldi Sadece bir yemek kaşığı kadar suyla da elimi ıslattım yoğururken Bir buzdolabı paşeti kapatıyorum Bu buzdolabı, hmm. evet, buzdolabı... Havurumuzu almak Bir buzdolabı poşeti kapatıyorum Üzerine bir buzdolabı paşeti kapatıyorum Mayalanmaya bırakıyorum. Tamam. Fris. Yok ya Hamurumuzun mayasının gelmesini Havurumuzu beklerken biz de pide. Biber, domates, yeşil, yeşil biber, bu tatlı biber, soğan, tatlı biber. soğan değil mi? et. No köfte değil mi et? Et, et, et olması ol lazım. Köfte ne ya köfte şey? Ha. Ha. sorry pişirimizin harcını hazırlayalım. Bunun için 300 gram kadar Bir dakika bu biber biber ama üç çeşit biberler. Bu da biber olabilir. Evet bu da biber olabilir like black pepper. Ya evet. evet, siz biber çok seviyorsunuz ya. <gülüyor> ama biz ondan daha seviyoruz. Biz de ya. Ya evet, biz de seviyoruz. Ama karışık bir no. <gülüyor> karışık biber. Kar kıyma kullanacağım. 2 adet domates adet kırmızı biber fakat kırmızı biber biraz büyük. Onun yarısını kullanacağım. Sivri biberlerim küçük olduğu için 8 adet kadar sivri biber kullanacağım. adet kuru soğan. Sivri. Eee sivri biber ya. Bu sivriden korkuyor galiba. sivri adet kuru soğan ve iki diş de sarımsak kullanacağım. I think sivri is like Eee ince gibi ince sit Şişko, sivrişinek. Sivrişinek. Sivrişinek, Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ 2 tatlı kaşığı pul biber Bir çay kaşığı kırmızı toz biber 1 çay kaşığı karabiber Bupirene? Pul pul biber at tavuğun bunlar işte hmm. Ha ha, grinded Biber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanacağım. Ben robota çekmeyeceğim bunları. Küçük küçük doğrayacağım. Robota çekersek biraz daha böyle lahmacun suarcı gibi oluyor. O yüzden ben hepsini küçük küçük elimde doğrayacağım. Evet. Küçük küçük doğradığımız sebzeleri kıymamızın üzerine katıyoruz. Biber, biber, biber, yeşil biber, domates sebze <asthma> bu işte. Biber, kırmızı biber. Baharatlarımızı da elimizde sebzelerimizin üzerine katıyoruz. Bu ne? Tuz. Raw white. Tuz, tuz, salt, salt. Evet, toz biber. Tuz. Ve bu harç güzelce cidden cidden karışık biber. Bu biraz çok karışık ya. İyi Canim çekiyor şu an ya. İç hazır, artık yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzun mayası geldi. Hayır. Yekmeği. Okay. Hamurumuzu un serdiğimiz mutfağı. Evet. <gülüyor> <yemeği>. <gülüyor> Okay, buradan. Aha. Yani espri yapıyorsun diye kızardık ya. Günaydın evet, Günaydın. Günaydın. Yemek istedi istedim, Haberiniz olsun. Bezeleri ayırıyoruz A, okay. Good you gay, good Okay, top oluyor. ne? Hamurumuzu ilk hamurumuzu açtığımızda bakacağız hazırlayacağız. Diskless is like what's the Tekrar. ki kuruma Kaç olsa. Top alıyoruz. açmaya başlıyoruz. Yekemi. O zaman çok az dolumlamasını açacağız. Sakin ol. Tamam. Neden? Ha, ha, ha. Yeah, do you make the that's the shape now. can't do this, bro. Vazge. yapabiliriz ya. Hayır. Masa var burada. Sağiyet temizleyeceğiz. zaten kolay yemekler yapamam ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bunu yaparım? yapacağım? Kebap mı? Tam böyle olsun. Üçümüz beraber yapalım. Hı, hmm. okey. Okay. Okay. Okay. Okay, okay. hmm. Sokak çıkma yasak bitince. Şimdi var ya, çıkmayacak. Yandı evet. loktan. uzunun <gülüyor> tepsime göre ayarlıyorum. Tepsi? Tepsi, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <göre>. ha, <gülüyor> tepsi. uzunun tepsime göre ayarlıyorum. Tepsi, Ha, hepsini. Ben uzunun tepsime göre ayarlıyorum. Tepsi, tepsi. Peki <Gülüyor> bu kadarı yeterli. Bu garer. Şimdi harçtan koyuyoruz içerisine. Üzerine yayıyoruz. Et koymadı, değil mi? Değil mi? Bu et Ama et çüdül. Or chicken anything ya da oh, peynir de wonder calling köfte. Maybe that was beef. beef. Ha. Tamam ama burada yani bizi göstermedi. Yani nasıl koyuyor. Evet, şey. Devam edelim. Et kuark kısmını kapatıyoruz. Yanları da kapatarak oh, devam oh. ediyoruz. Actually, it's easy. Öve evet, gerçekten aslında kolay. Kolay. Ama yani tadi çıkartması çok zor olacak. İki uç kısımlarını yani birleştiriyoruz bir bu şekilde. Decorist, Decorist. Then put in the oven. Ooo. Okay. Yemek hazır. <gülüyor> yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine pidemizi yerleştiriyoruz Hı. Tamam, tamam ablam Ablacığım Ve hemen ikincisine başlıyoruz Tamam tamam hızlı tamam. Hı. izle yapabilirsiniz Hı. şimdi Çünkü biz anlattık. Tamam Ama Ama yani yok yok yok <gülüyor> Biraz zor olacak ya gerçekten yani kaç tane yapabiliriz ki? Üç tane. Seni 3ümüz için evet. Ya da dört tane. Çünkü yani bir arkadaş bir arkadaşımız yani yem, yemek yemek istiyorsa. Hı. Hmm. Hmm. Yani biliriz Hamurumuzun Şöyle hamurumuzun inceliğini de size göstermek istiyorum. Oldukça ince bir hamur açıyorum ben. Kalın bir hamur istemiyorum. Kalın kalın olsun istemiyorum ben pidelerimi. I don't güzel, lezzetli pideler olsun istiyorum. Pide. Karıçık, karı thick pide. Üzerine yine iç harcımızdan yayıyoruz. Karı thick pide. You want to make karı pide. i köşe de niye geçti kapatıyoruz. Şu hmm? çomu dedi. Şimdi birleştiriyoruz. yanlarında da kapatıyoruz. Tamamdır. Taklıma bir... gelmedi ha. Sealed for. Dembarios'un ya. O wow, Habibim. Bebek. bebek. Siz daha uzun yapabilirsiniz ama ben tepsiye sığması açısından daha küçük tutuyorum pideyi. Biraz çirkin ama. Pide yanına doluyoruz. İlk daha güzeldi. Hı şey. Yani ben yani, <gülüyor> <gülüyor> yani anlatarak yaptı. Yani Hayır, sadece easily olarak Beniye I do I do I Ah this is better daha daha. Better evet. Ne ne ne ne Ne yapma yaa. hepsini yaptım. En son bir tanesini böyle büyük tuttum sizler için. kenarlarında yumurta sarısıını sıvı yağ birazcık incelttim yumurta sarısına sürüyorum. ne? Bu ne? Yumurta mı? Yani birazcık ince attım, Yumurta sarısına <gülüyor> sürüyorum. Yumurta sarısı. Yok, yok. Why? ama. put yok. Yok. Ama Ama yok, Bu <gülüyor> da diğer Onların kenarlarına yumurta sarısı sürüyorum. Neden? Neden? Anlat. Nasıl çevreceğiz? Evet. Ne için? Ee, neden yumurta şey koyuyorlar? <gülüyor> tamam. Size anlatacağım şey. <gülüyor> Bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama komik olsun, Lütfen. Yok, ben komik değilsin. Oh, biliyorsun. Cidyeyim, cidyeyim, cidyeyim tamam. Yani. Tamam, olsun. tamam. Tamam. Tamam. <gülüyor> um... Yok, şu yumurta var ya. <gülüyor> tamam <gülüyor> mı? Tamam. Biz onu yerken Kolay hmm. gidiyor. Anladım. Yani burada en ha, o yüzden bir protein, kolay... protein olması lazım. O yüzden lazım. kolay gelsin yüzden... tamam anladım. Devam et. O yüzden yani protein olması lazım. Hmm. Daha iyi Daha... gitmek için. Hmm. Yani yolu açık olsun. Anladın mı? Hmm. Mm gidiyor hemen direkt. Sen Yok. Ama ama yani. Ama Ama yok yok yok. yok. Allah yani, <gülüyor> devam et. Hayır devam et. Devam et. Devam et. Diliyorum, Diliyorum. Ben de bilmiyorum ya. Bunu <gülüyor> <gülüyor> bilecektim ya. Arkadaşlar sizin çok fazla yumurta sarısına boğmuyorum kenarları hafif sürüp geçiyorum. Canım çok koymuyor. Abi de kim bilir? Kim bilir annemden yumurta koyu lütfen söyleyebilirsiniz. Ya. 2 derece önceden ısıttığımız sıcak fırına pidelerimizi veriyoruz. is what oven. Fırınımız fırından çıktı. Hemen kenarlarını tereyağı sürüyoruz. O ne? Tereya? Amozko cheese. No, cheese değil. This butter, but like solid butter. Ha, white butter. Ya ya ya, biliyorum. Don't know with the solid Is it before or after? After. After Hazır pidelerden tek farkı neden? Evet, bunu da anlayabilir misiniz? birinde pişmemiş olması gerçekten çok lezzetli yani, bu çok şey gözükmüyor tavsiye ederim mesela restoranlarda yediğimiz pideler yani o kadar şey gözüküyor ki yani bu taraflar çok şey gözüküyor yani böyle çok bilmiyorum nasıl gözüküyor nasıl? Ağladım, ağladım. yani bir kahverengi bayağı kahverengi gözüküyor evet Anladın mı bu restoran çok iyi pişmemiş gibi gözüküyor. Yani erken çıkarttı galiba. Bu <gülüyor> restoran. <gülüyor> <gülüyor> nasıl nasıl yapacaksın ya. Yani eminim yani. Yani. yani o normalde yani yaparken da ya i yapabilir. Abla çok teşekkür Biz çok iyi. I mean, right, evet. Deney. İşte bu yani arkadaşlar. Yap. If you enjoyed us. Um, olsun size çünkü kesinlikle yemek yediniz. Çünkü canımız çekti yani. Olsun. Uh, bu videoyu beğendiyseniz ve Pide nasıl pişir nasıl yapılır nasıl yapılır öğrendiyseniz abone ol like arkadaşlarınla paylaş ya ve bir dahaki sefer görüşünce kadar, kadar barış, barış.